Öncelikle başlıyor dolar 17.46, euro 17.171, altın 9.59.15, ve bitcoin 21.602 ile günü yükselişle kapattılar. Paris'te vatandaşlar 50 dakika bunca trenine mahsur kaldı. Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar. Pakistan'da içine 70 kişinin olduğu bot alabora olduğu 19 kişi hayatını kaybetti. ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül tespitlerine bir yenisini daha ekledi. Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışma kan döküldü. Cinnet geçen şahıs ablasını tabancayla öldürdü. Ateş düştüğü yeri yaktı. Şehit düşen Piyat-ı Teğmen yakınlarının feryatları yürek dağladı. Ben, ben Affek'ten kahmasasına oturan Jennifer Lopez düğün sonrası alıyansıyla poz verdi. Reklam gelmesinden şikayet eden Peyomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aşkları tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı dedi. Japonya'da hayvanlara toplu katliam yapıldığı boğazından bıçaklanan çok sayıda yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetini sonuna geldik. Sosyal medya kanallarımıza abone olmayı unutmayın.